Ya ne bileyim ben işte öyle insanlar baksana yani kimse Tabii. adam yerine koymuyor ya beni İşe yaramazım Dökeyim. Beni kimse sevmedi sen gibi içim direni Senin yokluğundan bu yana gönlüm aşk dilenir Şimdi yüküm ağır dolu bir dert treni Seni kırdığım için özür dilerim üzgünüm Sana ayırmadığım saatlere üzgünüm Sana uğramadığım günlere kırgınım Eline dökmediğim güllere, kırgınım Yüzüne bakmadığım günlere beni kimse özlemedi sen gibi Vefasızlık öldüm, pişmanım, sürekli ilgisizlik gördüm Kendi kazaklarımı limeliğine, etlerinden ördüm Yüzüne bakmaya yüzüm yok, ışıklarını söndüm Hayalet gibiydim, seni anlamamak inancımdı Kalbinde kiracındım Meğer ner göz gözyaşı bir dar acıymış. Özlemek sana direnmekten acıymış Ve pişmanım inanmasam da Görmesem de sesimi duymasam da Senden bir beklentim yok be gülüm olmasın da Bu basit bir mektup gözlerin dolmasın da Benim gibi birini nasıl olur da sevdin Nasıl olur da yıllar yılı gülümsemeni verdin Bak şimdi uzaktasın tek başıma bu derdi kafamı duvara vurarak taşıyorum kadın. Kendime yendim, kendime kızgın, kendime kırgın. Artık azalttım şu murekkep zıkkımı. Her dopunus sen kendimden alamıyor mı Al yokluğun sende kalsın tılsımı. Madem bana gülemiyorsun yalnızla dön yüzünü. Ne garip bu günlerde boş harcadık ömrümüzü Seninle kopamadığımız için bize hep kördüğümüz Sık istediğim gözlerimin seni gördüğü bir manzara Bu derde şahit oldu bir kadehle şu Ankara Aylardır uyuyorsun ne sesin var ne görüntün Lütfen uyan çünkü dayanamıyorum bu anlara anmıştım haberlerini hayatından bıkmışsın Gerçekleşmeyen hayalleri gardropuna tıkmışsın Aylardır söyleyecek çok bir şeyim yok çünkü Hayal ettiğimiz o evden başkasıyla çıkmışsın Yine de mutsuzluğuna şahit olmuş o sokaklar siyah olmuş şimdi boyadığımız kozalaklar Sen beni düşkün biri sandın belki o günlerde Sadece sevdiğim için yenilmiştim o zamanlar e sen de öyle düşünüyor ya? İşe yaramaz böyle adamım. Ben... Ben ne zaman böyle bir şey söyledim sana? ...biraz şey oldun yani, aklın başıma mı yaktı olacağın? Biraz şey anladım, insanın sevilebilmesi için kendisi gibi olmamız gerekiyormuş.